8 Eylül e, 2020 Antalya döşeme altındayız. Evet. E, yanımızda e, rekor Gibir. gelişim ve e, rekor gübre yaprak gübresi müşterimiz İbrahim Acay. Evet. E, Yeniköy tarımdan, Yeniköy tarımın sahibi, e, ziraat Kar. mühendisi ve abimiz e, Mehmet Kara. <gülüyor> Birlikte beraberiz. Bu bahçede İbrahim abi ürünlerimizi kullandık. Evet. E, bu sene sezon nasıl geçiyor? Yıl nasıldı? Narlarımızda ne oldu? Ne sağladık? Ben e, rekor gelişimi 3 3 yıldır kullanıyorum. Ee, Nelere kullandık mütevzi abi? Şu an nar bahçesindeyiz. Zeytine kullandık, cevize kullandım. Bu sene de Nara kullandım. Yani e, çiftçi kardeşlerime hepsine tavsiye ederim. Yani çok Şimdi güzel. Şimdi şöyle yapalım. Nar bahçesindeyiz. Öncelikle nar üzerine konuşalım. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, bu narımızın çeşidi nedir? Şöyle narımızı bir gösterelim. Nar yakın. Nar, siz? nar Hicaz narı bu nar Hicaz narı bu bölgenin Hı -hı. en yaşlı narı. Kaç yaşında e, burası? 29 yaşında. 29 gözlerim. yaşına olmasına rağmen Hı -hı. yani yani şu gördüğünüz ağaç 29 yaşında bir e, Hicaz narı. Evet. Buranın evet. herhalde Doşama altının ilk ağaçlarından diyebiliriz evet. doğru mu? İlk ağaçlarından. Şimdi e, rekor gelişimi 3 senedir kullanıyoruz. Evet. Bu sene rekor gübre yaprak gübresini de Buraya verdik. Evet. Bu de, sene bir defa uyguladık. Hı -hı. Bu sene yıl nasıl geçiyor? Nar için uygun bir yıl mı değil mi? Bu sene <gülüyor> yıl uygun değil. Ee, ama tabi attığımız yaprak gübrelerinden e, rekor gelişimden biraz onların faydasını görelerek biraz dengeyi sağlamış olduk. Dengeyi sağdık. Şimdi yılın bu sene niye kötü olduğunu da anlatalım. Evet. Mayıs ayında e, yaşanan bir aşırı sıcak. Evet. Arkasından da aşırı soğuk. Bu neye sebebiyet oldu? Ağaçlar. Ağaçların dengesini kaybetti. Aynı insan gibi. Hı hı. Ağaçlar da dengesini kaybetti. Bir sıcak, bir soğuk. Ne A yaptı mesela? Tutumla alakalı o dönem için? Şimdi tutum iki defa tuttu ağaç. Hı hı. Strese, önce, girdi. Ha, strese girdi. Ha strese girdi. Iki, iki defa tuttu. Hı hı. Bir önce tuttu. Önceki tutanlar irileşti. Sonraki tutanlar biraz daha ilk tutanına göre biraz daha küçük kaldı. Ama inşallah... E, rekor gelişimin sayesinde dengeyi sağlayacağız. Dengeyi yani. sağlayacağız. Şimdi şöyle tepeyi de gösterelim. Şu e, bu bahçedeki sürgünleri. Yani e, yaşına göre, üstündeki yüke göre, yıla göre. Şu karşıyı da gösterelim şöyle. E, Mehmet Bey siz neler söylemek istersiniz? Siz ee, de bu bahçeleri sürekli e, geziyorsunuz. Kontrolünüzün altında. Rekor gübre, rekor gelişimi kullanan arkadaşlar bu yıl... Ee, narlarında aşırı bir meyve tutumu oldu. Ee, daha sonra e, ağaçların e, toprağın yapısını düzelttiği için ağaçların gelişmesi daha güzel oldu. Hı hı. Ee, meyvelerin büyümesini daha ön plana çıkardı. Ee, bu tür özellikleri var. Peki bu sene bir de yağmur da yok yani. Yağmur da yok. Uzun bir süredir. Yani bugün, bugün <gülüyor> Eylülün sonundayız. Yani. Ee şu var. Ben bu ağaçlarda bu kadar yükü, bu kadar kaliteyi bu sene beklemiyordum. Evet. Beklemiyorduk ama şu an istemeyen şu an, kaliteye geldi. Tutumu sağladık. Yani gönlüm bayağı rahat yani. Şöyle gidelim mi şu karşıya doğru da. Yavaş yavaş. Şuraya doğru gidelim. Gösterelim. Yani ağaçlarımızın meyvelerini insanlar görsün. Şu ağacın tutumunu. Şöyle. Gelelim. Siz devam edin anlatmaya. Şöyle görüyoruz bu şekilde. Peki şu an nar haricinde ekranda görülüyor. Gösterelim güzelce ne tutumları. Nar haricinde cevize kullandık. Cevize Yaylada. kullandık. Yaylada da kullandık. Yaylada da kullandık. Burada da cevizlerimiz evet. vardı. Evet. Şöyle gelelim şuraya narın önüne doğru. Yaylada da kullandık. Burada da kullandık. Evet. Onlarda da. Sürgün, çok tutum. müthiş bir sonuç da bakacağız yani biraz sonra göreceğiz şimdi çok Hı -hı. müthiş bir sonuç aldık oradan. E, Nar için söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı? Rekor gübre ürünleriyle ilgili. Ya rekor gübre e, harika bir ürün yani Hı -hı. daha önce keşke e, ç, görseydik daha atsaydı, önce sülanseydik. İşte yanımızda zaten e, bayımız evet. altı bayimiz. Mehmet evet. Kara Yeniköy evet. Tarımdan. Onlar da sizin. E, Tavsiyeniz üzerine bizim evet. bayimiz oldu ikinci iki yıldır bu sene üçüncü yıl devam evet. ediyoruz ee, tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla evet. özellikle döşeme altı nar üreticileri Türkiye'deki üreticiler sizi izleyicileri bütün üretici kardeşlerime hepsine tavsiye ederim yani var ee, mı eklemek istediğiniz Mehmet abi ben de şimdi bu bölgede e, rekor nar gezdiğim bahçelerde Hı -hı. rekor gelişim gübresini kullananla kullanmayan arasında ciddi oranda fark olduğunu görüyorum. Ee, kullananlar bu üründen çok memnun olacaklar, hı hı. kullanmalarını tavsiye ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Şöyle şuradan bir iki nar daha gösterelim. Ağacımızı gösterelim şu arkadan. Ee, ondan sonra vedamızı yapalım. Buradan bütün Türkiye'deki narcılara sesleniyoruz. Ee, rekor gübre AŞ ürünün. Evet. Ee, topraktan yaprak olarak ve damlama olarak ürünlerini komün olarak kullansınlar. Ee, oluşabilecek stresler, bitki gelişim sorunları varsa toprakla çiftçi, ilgili. Çiftçi arkadaşlara bir tavsiyem Hı. var. Bu ürünü kullandıktan sonra evet. toprak, toprağa kullandıktan sonra en azından 3-5 santim bir toprağa karıştırsınlar. Karışması gerekiyor. Evet. evet. Karışması Hı -hı. gerekiyor. Daha iyi sonucu alması için karıştırmaları gerekiyor. Ürün ürün zaten e, hızlı bir etki veriyor. Evet. E, şey anlamında. E, biz teşekkür ederiz. Buradan biz bütün Türkiye'ye nar üreticilerine ve herkese selamlarımızı gönderiyoruz Antalya döşeme altından. Evet aynen biz de e selam gönderiyoruz.